Selam yengeç arkadaşlarım, ben Şengül. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Benim narin yengeçlerim, güzel kalpli insanlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için, benim narin, güzel kalpli yengeçlerimi Haziran ayında ne bekliyor? Aşk hayatları, iş hayatları, sağlık durumları, genel durumunuz Haziran ayında nasıl olacak? Önce kahvemden başlıyorum, ardından tarot ve Melek kartından inşallah unutmadan çıkar giderim sevgili yengeçliklerim için. Aman Allah'ım benim yengeçliklerim bir türlü sıkıntıları atamıyorlar. Bu zemin deneyimlesi öylesine kabarmış ki canlar bilmiyorum görüyor musunuz? Geçmişin sıkıntıları, geçmişin uğursuzluğu, geçmişin mutsuzluğu, yapılan yanlışlar, haksızlık. Dağ olmuş, dağ dağ, adeta bir dağ olmuş. Nazar da var sizde. Canlarım sizde nazar da var. Sizler evcil insanlarsınız. Bakın evini yuvasını seven insanlardır. Yengeçler o konuda bir numaradır. Yani üstüne tanımam. Diğerleri ikinci gelebilir. Hiç sıkıntı etmeyin canlarım benim. Sıkmayın canınızı. Geçmişten de nazar var üstünüzde. Şu anda da yeni taze nazarınız da var. Okuyun. Üfleyin kendinize. Okutacak büyükleriniz yoksa Kendinize kendiniz de okuyabilirsiniz ya Allah aşkına evrene sığının Allah'a sığının güzel insanlar ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle bir başlayayım ben yengeçlerim için güzel yengeçlerim için şöyle bir çevireyim önce ardından bayanlarımızdan başlıyoruz. Önce bayanlarımıza öncülük veriyorum canlar. Şöyle bir başlayalım evet sıkıntı içinde olan arkadaşlarımız var sevgili yengeçliklerimin de yüzü gülmedi gitti. Ülmedi gitti. Dört dörtlük yaşandı yok arkadaşlar. Bu sizi üzmesin. Tabii ki iyi olan da var. Olmayan da var. Vesaire derken hmm, ayrılmış. Birbirine sırt dönmüş. Araları bozulmuş. Çiftlerimiz var. Canlar kalbi görün. Kalp yan dönmüş. Aman Allah'ım. Karı koca birbirine sırt dönmüş. Aradan da siyah bir yılan geçiyor. Yani... Araya birileri girmiş, ikinci üçüncü şahıslar girmiş, güzel insanlar. Bunlar bizim hayatımızda oluyor. Nasıl sırt dönmüşler birbirlerine? Adında F harfi, L harfi, özellikle T harfi, Y harfi, E harfi olanlarda meydana gelmiş bu. Hmm. Bayanlarımız karanlıkta kalmış, beyler yüzünü başka yöne doğru çevirmişler. Buna yapacak bir şey yok. Bu genel yorum. Tabii ki her çift evinde mutlu mesut değil böyle bir şey yok değil mi canlar aynen öyle şöyle bakalım ama güzel bakın balıklarınız üst üste dizilmiş resmen yukarıdan bastırıyorlar sanki böyle tavaya balıkları dizersiniz ya aynı o şekil bakın şansınız da var öyle hemen karamsar olmayın bakacağız canlar şöyle bir bakalım şimdi çalışan bayanlarımızdan sevgili narin yengeçlerimizin çalışan bayanlarından başlayalım Bayanlarımız, çalışan bayanlar biraz karışık çıkmış. Aman Allah'ım nasıl diyeyim böyle saç baş mı diyeyim? Bir rekabet hali, bir korku, bir hırs haline girmişler. Belki kendi işinizi yapıyorsunuz. Belki herhangi bir işte çalışıyorsunuz. Atılma, kovulma korkusu yaşıyorsunuz. Hiç merak etmeyin siz galip geleceksiniz. Ha? Vallahi galip geleceksiniz. Çünkü üst tarafa doğru yolunuz tertemiz gidiyor sizin. Siz, siz galip geleceksiniz. Gönlünüz alınacak. Hani kendi işinizi yapmayıp herhangi bir işte çalışıyorsanız ama patronunuz, ama müdürünüz, ama ya da yanınızdaki size haksızlık yapan arkadaşlarınız, her kim ise bayanlar size söylüyorum. Şu anda korkulu bir şekilde mücadele eden, hırsa kapılmış bayanlarımız var, yengeç bayanlarımız gönlünüz alınacak. Hakkınız olan neyse size sunulacak ama hemen olmayacak bu. Bir süre sonra olacak tamam Hadi bakalım. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda sıkıntı var. Bu bayanlarımızın aşk hayatında sıkıntı var. Fakat siz yengeçler düşüneceksiniz, taşınacaksınız, plan proje yapacaksın. Bir anda atağa geçip sorunlarını çözmeye yöneliyorsun bebeğim, güzel kızım veya güzel bir bayanım. Her neyse fark etmiyor. Sorunlarını çözeceksin. Gelelim beylerimize. Yengeç beylerimiz, güzel insanlar biraz öfke durumlarınız var. Biraz sinirli olanlar var. Borçtan dolayı kredi çekmişsinizdir. Biraz böyle sinirlerimize hakim olalım. Ne kadar sinirli, öfkeli bir milletiz. Lütfen sinirlenmeyelim. Bu bizim kalbimize vuruyor. Yapmayalım bunu. Cilden de bizi yıpratıyor. Tamam. Sinirli olanlar var. Biraz borç harç içinde olanlar var. Ama merak etmeyin. Küçük çaplı da olsa bu patronunuz olabilir. İş arkadaşlarınız olabilir. Ya da yakın dostlarınız veya aileniz. Yardım göreceksiniz güzel kardeşim. Yengeç beyi. Sıkıntı içinde olan çalışan yengeç beyleri küçük çaplı da olsa yardım göreceksiniz. sizi Size yardım edecekler. Gelelim aşk hayatınıza. Bu insanlar bu yengeç beyleri sıkıntı içinde olup yardım görecek olan yengeç beyleri birilerinden etkilenmişler. Hani hayatlarında olmayan hayatlarında sevgilisi olmayan yengeç beyleri. Birilerinden etkilenmişler. Yoğun duygularla karşı tarafa aşk duyuyorlar. Sabırla onu elde etmek istiyorlar. Nasıl diyeyim böyle? Biraz daha zamanınız var sizin. Şu anki halinizi biraz değiştirin bize kardeşim. O insanı elde etmek istiyorsan daha böyle farklı bir yol seç. Yani ne bileyim bir taktik de ne? Şu anki halin olmuyor bir yol seç, bir şey yap bir şey değiştir ondan sonra o insanı elde edeceksin zafer senin olacak gerçekten ciddi söylüyorum hı hı. ama şu anki vaziyetin neyse o insana karşı o insanı elde etmek için çabalıyorsun yani sabırla bekliyorsun fayda vermiyor ya giyimini değiştireceksin örnek veriyorum güzel kardeşim ya o insana karşı tavrını değiştireceksin bir, bir, şey, bir şey değiştirmen gerekiyor değiştirdiğin an itibariyle o insan sana karşılık verecek öyle diyelim ya da yelkenler fora tabiri caizse bize kardeşim bey kardeşim sizlere söylüyorum sevgilisi olanlar fena değil iyi görünüyorlar fena değil evet adında i harfi olanlar l harfi olanlar f harfi olanlar n harfi k harfi biraz bazıları da küçük çıkmış ama neden böyle oluyor ya? e harfi olanlar Sizler güzel, ferah yere doğru gidiyorsunuz bakın. Güzel, tertemiz, çok büyük olmasa da güzel, küçük çaplı, güzel, temiz haberler alacaksınız. Haziran ayı içerisinde sizi sevindirecek haberler alacaksınız. Canlar, A harfi olanlar, U harfi olanlar, Y harfi olanlar, harflerin hepsi eşit değil canlar. Küçüklü büyüklü, N harfi olanlar lütfen güzellikler gelecek sizlerin hayatına. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. Kalpler çıkmamış ama pek balık da görülmüyor. Tertemiz, temiz bir temizlik, bir ferahlık gelecek sizlere. Bakın dolu şurası. Küçük çaplı harflerle tertemiz yukarıdan bir ferahlık, bir şey gelecek size. Çok güzel, harika. Demek ki her şey her zaman kötü gitmiyor güzellerim. Gelelim yengeçin delikanlılarına. Ah benim yengeçimin delikanlıları. Karanlığın içinde kalmışlar. İki büklümsün burada ama neden? İşinden memnun olmayanlar var. İşini değiştirmek istiyor. Bir bıkkınlık, bir bunalım yaşıyor işinde. Herhalde fazla mı iş yüklediler? Ne yaptılar? Seni denemeye mi aldılar? Bazı iş yerleri onu yapar. Elemanı dener. Bakayım sabırlı mı? İşini doğru yapacak mı? Gibi böyle bir şeye mi tabi oldun? Ah be çocuğum. Önünde tıkalı ama. Önünde tıkalı sen şu anda o işe aynen devam et. Çünkü önü karanlık çıkmış. Öyle hemen var mı bu işi bırakıp da başka bir yere gitmek? Biraz sabret. Biraz sabret. Bakalım Haziran'dan sonra ne gösterecek? Aşk hayatın? güzel ama çok güzel. Söz var, nişan var, düğün var. Hiç mi hayatında kimse yok? Güzel talipler, sürprizli talipler gelecek. Fıstık gibi yani daha ne olsun be oğlum be. Olur o kadar sıkıntı etmiyorsunuz gelelim genç kızlarımıza ah benim genç kızlarım ah ah benim genç kızlarım yengeçimin genç kızları güzel kalpliler onlara bu yapılır mı sevgilisi olan baba evindeki genç kızlara söylüyorum sevgilisi olan erkek arkadaşı olan sözün nişanlı değil bu erkek arkadaşı olan genç kızlarımızdan kuşku içinde olanlar var Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama söylemek durumundayım gördüğümü. Kuşkulanmakta haklısın. Evet güzel kızım. Bu Ben şu an burada bir kişiye hitap etmiyorum. 100 tane genç kızın 30'una hitap ediyorum canlar. Hepinize söylemiyorum bunu. Evet ikinci bir şahıs var veya üçüncü diyelim. Evet üçüncü bir şahıs var. Çünkü seninki arada sen buradasın, burada da biri var. Buradaki kişi seninkinin biraz aklında kalbinde bundan dolayı zaten kuşkuların var plan proje yapıyorsun seninkini kendine çekmek için seninki ilk etapta seni silecek daha sonra bir süre sonrasında acı çekmeyi göze alıp karşı tarafı silecek yani zafer senin sana gelecek bu insan bu senin erkek arkadaşın veya sevgilin her kimse evet doğrudur Üçüncü bir insan var ama bir şekilde dönecek, dolaşacak, o kişiyi silecek defterden sana geliyor. Bunun için biraz sabretmen lazım. Canlarım benim, güzel insanlar. Adında T harfi olanlar, küçücük çıkmış ama adında T harfi olanlar adağınız yerine gelebilir. Tabi hepinize söylemiyorum, bazılarınız için söylüyorum. Temiz yere doğru gidiyorsunuz, bakın resmen koyunu tutuyorsunuz. Sevgili Yengeç Burcu'nun güzelleri artık zirve yapmış olanlar için geçerli bu. Adaanız veya bir duanız, bir şeyiniz. Ya yengeç güzel insanlar Onlar evlerine bağlı insanlardır. Bay hepsi güzel insanlardır ya. Tamam sorun yok mu? Var. Evren koruyor sizleri güzellerim ya. Evren sizi koruyor. Bakın bazılarınız adağını yerine getirebilir. Herkesin duası bir değil. Herkesin adağı bir değil. Değil mi canlar? Artık... Böyle bir şeyleri yerine oturtabilirsiniz. Bir tane de soru işaretiniz çıkmış. Bu nedir? Soru işareti yurt dışından hemen altında uçak çıkmış. Bu soru işaretinin yurt dışından sıkıntılı uçak biraz karanlığın içinde çıkmış. Yurt dışından şimdi malumunuz tatil zamanı değil mi canlar? Belki akrabalarınız olabilir Almanya Amerika gibi atıyorum veya herhangi bir ülkede akrabalarımız gelebilir. Sıkıntılı bir şeyler sizlere söyleyebilir. Mirasla alakalı olmadık laflar yapabilirler. Canınızı sıkabilirler. Biraz sıkıntılı soru işareti çıkmış. Uçakta karanlıkla çıktığı için sıkıntılı haberler alabilirler. Benim yengeçlerim harf çıkmamış canlar. Bu biraz genel, genel oluyor. Evet, adında S harfi olanlar aman Allah'ım önce sıkıntılı Ardından da ferahlı haberler alacaksınız. Hani derler ya bizde bir iyi bir kötü. Önce sıkıntılı alıyorsunuz, daha sonra çok güzel yere doğru feraha doğru gideceksiniz. Canlarım benim ya da aldığınız haberin aslı astarının olmadığını öğreneceksiniz. Evet sevgili canlarım benim sevgili yengeçliklerim güzel insanlar. Evet evli yengeçler evli yengeçler güzel insanlar gayet dikkatlisiniz ha eşimle aram bozulmasın yuvam yıkılmasın diyerek son derece dikkatli olan yengeç bay bayanları var aman Allah'ım ne kadar güzel ben her zaman söylerim hatasız insan yok lütfen birbirimizin kusurlarını kapatalım ne bileyim bazı şeyleri görmeyi verelim ya Allah aşkına eşinizle sizde son derece dikkatli olanlar var yine çoğunluktan söz ediyorum bakın asıllıktan söz etmiyorum bir hedef belirlemişsiniz gayet dikkatli işinde gücünde görünüyor evli olan sevgili yengeçliklerim. Çok güzel, harika. Sadece burada benim gördüğüm sevgili yengeçliklerimden ev hanımları hiç memnun çıkmamış. Yani %80'i diyebilirim. Eşten memnun değil, kandırıldığını düşünüyor. Hayallerime kavuşamadım. Ben ev istiyordum, bir türlü ev alınmadı. Bu kader değişsin artık diyerek biraz böyle serin rüzgarlar estiren akşamları çocukları eşi evine geldiğinde hafiften böyle sıkıntı yaratan yengeç burcunun bayanları var bunları gördüm canlar biraz kökten bakın geçmişten geliyor sizin sıkıntılar bunların atılması lazım lütfen biraz sabır canların benim bundan dolayı özellikle de yengeç bayanlarında bir yorum bunu lütfen sinir yapmayın kalbinize vurabilir Kalp sıkıntılarınızı gördüm burada. Karanlıkta kalpler çıkmış. Kalp kapağı büyümesi. Sizi korkutmak gibi olmasın. Kalp ritminin düşmesi. Kalp krizleri. Lütfen bunlara dikkat edelim. Sinir, stres kalbimize vuruyor. Güzel insanlar bunu yapmayalım. Bir de küçük çaplı kazalar çıkmış. Lütfen dikkatli olalım. Yolda yürürken dahi sağımıza solumuza bakalım. Sevgili yengeçiklerim. Değil mi? Ayağımızı takıp düşebiliriz. Ne bileyim yolda giderken başımıza bir şeyler düşebilir. Küçük çaplı kazalar diyorum bakın. Karşıdan karşıya geçerken lütfen sağımıza solumuza bakalım. Tamam siz dikkatli olabilirsiniz ama aracı kullanan sarhoş olabilir değil mi? Bunlar haberlerde görüyoruz neler oluyor. Sevgili yengeçliklerim sizin çok güzel çam ağaçlarınız çıkmaya başlamış. Bakın ben kaderi değiştiriyorum. Zorluyorum sevgili yengeçler. Aile içi sıkıntılarınızı atmaya çalışıyorum. Her evde var. Her ailede sıkıntılar var. Dört dörtlük yaşantı yok. Sevgili narin yengeçleri bir taraftan döküyorum. Canlarım benim bakın. Çok güzel tertemiz barışlar var. Ağaçların içerisinde hep çiftler çıkmış. Bunu siz görüyorsunuz veya görmüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Her iki taraftan bakın sizin bir şekilde... Muratlarınız gerçekleşecek. Ama çiftleri görüyor musunuz? Tepe taklak olmuşlar. Mutlu olanlar yukarıda olmayanlar tepe taklak. ikiye bölünmüş vaziyette. Ah benim narin yengeçlerim. Bu olur mu? Tertemiz balıklarımız çıkmış. Barışlarınız var. Düğün, nişan gibi. Haziran ayı içerisinde. Çok güzel. Büyük bir balığınız çıkmış bakın sizin. Büyük de balığınız var. Canlarım benim. Yine bir yerde... Kısmetler devam ediyor. İş başvurusu yapmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir. Çünkü balık zaten maddiyatı bize gösterir sevgili kardeşlerim. Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir. Veya küçük çaplı da olsa bir dairede hakkınız vardır. Bakın tek bir evde bir hakkınız vardır. Bunun haberi gelebilir. Bir mirastır bu. Sevgili narin yengeçlerim öyle içinizi karartmayın. Artık bir şeyler gidiyor sizlerden gidecek. Yalnız sabır istiyor. Sabır çok güzel, harika çıkmış. Yine adında T harfi olanlar daha çok çıkmış. Barışlarımız çok fazla görülüyor. V'ler, I'ler, L'ler. Sizler tamam, güzel, feraha doğru gidiyorsunuz. Evet, şunu söyleyeyim ben size. İki ay sonrasında size yavaş yavaş ferahlık gelecek. Sevgili Nari Yengeçlerim, canlarım benim, güzel insanlarım 2 ay sonrasında bakın. Yavaş yavaş sıkıntıları artık atmaya başlayacaksınız. Benim narin yengeçlerime tarotum ne söyleyecek bakayım. Renk atmış olan tarotum. Olmuş tarot bu. Aynen olmuş tarot sevgili kardeşlerim. Çünkü çok büyük enerji var. Ve gramı kaçırmıyor. Haberiniz olsun. Efendim iş hayatı. Benim narin yengeçlerimin aşk hayatı değişsin diyenler var. Bayanlar. Bayanlar, söylemiştim değil mi? Sorun çözmek isteyenler var. Narin yengeçlerim de benim. Sıkıntılar var. İlişkilerde bir anda atağa geçip bakın. Sorunu çözecekler ama demiştim değil mi? Sorunu çözeceksiniz diye. Verim geldi. Eskinin olumsuzluğu bitti. Hadi bakalım. Ah benim yengeçlerim. Ah benim güzel insanlarım. İş hayatı, aşk hayatı, sağlık. Ne demiştim burada bakın. Kalbimize lütfen dikkat edelim dedim değil mi? Ben daha bir şey söylemiyorum. Sağlıkta ne geldi görün. Ah benim yengeçlerim. Ah güzel insanlar. Mistik güçler var. Şu tarotun içinde, şu fincanın içinde mistik güçler var. Bizim dünyadan haberimiz yok. Ah benim güzel insanları. Gelelim iş hayatına. Aman Allah'ım söylemiştim. Gönüller alınma kartıdır bu. Hakkınızın size geleceği kartıdır bu. Bayanlar özellikle yengeç bayanları iş hayatlarında saç baş mı diyeyim artık kol bacak çekiştirmesi mi diyeyim böyle bir hırsa kapılmışlar. Bir şeyleri kaybetme korkusu duyuyorlar. Haksızlığa mı uğradınız iftira mı atıldı? Merak etmeyin gönlünüz alınacak. Hakkınız olan size verilecek demiştim değil mi güzel kardeşim? Onunla beraber ilerim vadeli şöyle güzel derin bir nefes alıp güçlü adımlar atacaksınız. Ha burada bekleyen kim? Daha tam olarak işlerini yerine oturtmamış olan yengeçin delikanlıları. Çünkü işinden memnun değil. İşini değiştirmek istiyor. Belki de sağa sola başvuru yaptı. Ama şu an için tıkalı çıkmış. Güzel kardeşim tıkalı çıkmış. Şu Haziran sonrasına bir bakalım. Ben her zaman derim diğer taraftan cevabı almadan gel tamam başla cevabı almadan sakın bu işi bırakmayın. Biz de öyle derler. Karşı taraftan önce cevabı alacaksın. Ondan sonra buradakini bırakacaksın. Tamam mı güzel kardeşlerim? Beylerin işleri zaten iyi görünüyor. Yengeç beylerin yardımını da görecekler. Güzel harika. Gelelim aşk hayatına. Veya ev hayatı. Ev hanımları bu. Memnun değiller. İsteklerimiz olmadı. Bir ev alamadık. Örnek veriyorum arkadaşlar. Hala kiralarda sürünüyoruz. Çoluğun çocuğun derdi bitmiyor. Bizim adam verdiği sözü yerine getirmiyor. Üç aşağı beş yukarı. Benim hayatım elden gitti hesabı. Kader değişsin isteyenler var. Ah canlarım benim. Bununla beraber bu ev hanımı... Ardından bir plan proje, bir anlık kızgınlık, öfke sonucu eşine baskı yapabilir. Kredi çek, eve başvur. Bakın bunu bu şekilde yorumlayabiliyorum. ne oldu mu? Oldu. Şimdi bayanımızı kenara bırakalım. Eşi bu baskının ardından kredi çekebilir. Çünkü geçmişin olumsuzluğunun bittiğini, verim geldiğini söyler kartımız sevgili kardeşlerim. Oldu mu? Oldu. Gelelim Normal olarak aşk hayatlarında sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz kaderi değiştirmek için zaten yengeç bayanları aşk hayatlarında sıkıntılar var yok demiyorum var. Bu sıkıntıları bu riskleri veya engel gördükleri her neyse bir anda çözüm getirecekler kendileri çözüm getirecek bu çözümün ardından bakın verimlilik geliyor çok işe yarayacak sizin bu çözümünüz. Karşı partneriniz, eşiniz veya sevgiliniz fark etmiyor. Aynı evdesiniz veya değilsiniz. Bakın geçmişin olumsuzluğu bitecek. Sizin bu partneriniz, sizin bu atağınız karşısında size düşkünlük yapacak. Güzelliklere düşkünlük yapacak. Değişim yaşayacak. Hepiniz için söylüyorum. Sevgilisi olan, eşi olan, partneri olan veya yok hiçbir şeyin mi yok? Bir anda haber alabilirsin Kaderin değişebilir, verim gelir, bolluk gelir hayatına güzel kardeşim, bay veya bayan, herkes çift diye bir şey yok. Bekar olanlar var, hayatında sevgilisi arkadaşı olmayanlar var. Kaderim değişsin, değişsin, değişsin derken bir anda herhangi bir yerden bir haber size talip olan, maddi manevi durumu olan bir talibin haberini alabilirsiniz. Bu da sizin kaderinizin değişmesine sebebiyet verecektir. Güzel kardeşlerim, gördüğünüz gibi her yönlü, her türlü bunu size anlatmaya çalıştım. Burada benim yengeç kardeşlerim, tamam ufak tefek rahatsızlıklar var. Rahatsızlıklarından dolayı bir sessizliğe çekilmiş. Bazılarınız ise çare arıyor olabilir. Çünkü bu insan arayış içinde. Üzüntülerden, sıkıntılardan dolayı, bakın az önce burada da söyledim kalp rahatsızlıklarımızı gördüm diye hemen de kartla verdi buraya kalp rahatsızlıkları bazı yengeçin 50-60 yaş üstü diyorum bakın gerçi hepimiz can sahibiyiz ama kalp rahatsızlıkları olabilir kalp ameliyatı olabilir bunlar bizim hayatımızda olan şeyler lütfen sinirlenmeyelim rahatsızlığımız her neyse ritim bozuklukları meydana gelebilir stres sonucu kalp kapağı büyümesi vesaire Lütfen bunlara dikkat edelim. Bir de küçük çaplı kazalar çıkmış. Bunlara da dikkat edelim. Bakın ardından sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Güzel kardeşlerim. Arayış içindesin. Kalbin için, sağlığın için arayış içindesin. Aradığını buluyorsun. Bulduğuna tamam. Bu benim diyeceksiniz. Bu bir bitki olabilir. Herhangi birilerinin tavsiyesi üstüne kullandığınız ilaçlar bitkiler olabilir veya doktorun, doktorunuzun önerileri size sunmuş olduğu ilaçlar size iyi gelebilir ardından bakın sürprizler işte bu benim sağlığım benim diyeceksiniz kendinize geleceksiniz güzel kardeşlerim ve sağlığınızı daha sonra sıkı sıkı koruyacaksınız tamam bunlar yaşanmadı bunlar haziran ayında yaşanacak olanlar ve size diyorum ki ben sinirlenmiyoruz. Stres yapmıyoruz. Bu dünya kimseye kalmayacaktır. Dünya da altında biz mi kaldık derler bizde. Lütfen eşiniz de sizi terk etse. İşten de sizi atsalar hiçbir şey bakın güzel kardeşlerim. Hiçbir şey can sağlığımızdan önemli değildir. Lütfen sinirlenmeyelim. Stres yapmayalım. Kalbimizi yormayalım. Tamam mı benim narin yengeçlerim sizler güzel kalpli insanlarsınız şu kılıçlar sizin kalbinize yakışmıyor tamam bitti onları çekip alıyoruz şöyle güzel bir kalple hayatınızı yaşamaya devam ediyorsunuz bakın şu kartlar çok güzel bu da güzel bu da güzel yere doğru gideceksiniz her şey bitmedi diyor Yoluna çık diyor bakın yolunuz açık güzel kardeşlerim benim değiştim bekledim Beklediğimi aldım diyorsunuz. Yolunuz açık. Üzmüyorsunuz tatlıcanınızı. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Sıkma canın narin yengeç. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa...